Bugün 21 Eylül 2021 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay Dolunay fazında. Sabah 2.54'te, ay Başak burcundaki güneşle karşıt açı yapacak ve 28 derece balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Su grubunun değişken nitelikli burcu balık, güçlü duyguları, sezgileri, hayalleri, rüyaları, sanat ve ilhamı, maneviyatı, yardım ve fedakarlığı, vazgeçmeyi, bağımlılıkları, kimyasalları, uyuşturucuları, sıvıları, gazları, denizleri spütüel konuları ve inzivayı anlatır dolunay günlerinde çok hassas ve kırılgan olabileceğimiz için kendimizi rahatlatacak faaliyetlere zaman ayırmalıyız meditasyon doğa sanat müzik hobiler yüzme yardım faaliyetleri enerjimizi dengelememize yardım edebilir yaşamımızdan çıkarmak değiştirmek istediğimiz konular alışkanlıklar bağımlılıklardan kurtulmak için uygun bir dönemdeyiz Oğlak burcundaki Plüton'la olumlu açı yapan dolunay, işlevini tamamlamış kavramları hayatımızdan çıkarmakta bize destek olabilir. Sezgi ve içgüdülerimiz daha keskin, duygularımız daha yoğun olabilir. Terazi burcundaki Merkür Plüton'la sert, Jüpiter'le uyumlu görünüm yapıyor. Evet zihinsel faaliyetler ve iletişim yönümüz öne çıkarken güçlü fikirler oluşturabilir hırs ve kararlılıkla hedeflerimize odaklanabiliriz Jüpiter olumlu açısı iletişim eğitim ticaret hukuk ve yurtdışı temalarında önemli şans ve fırsatlarda verebilir ay saat 6 12'de Burcuna geçerek siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.